Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz AYT 2023 Matematik kampında arkadaşlarım Türev'in 5. videosundayız Lofital kuralını işleyeceğiz birazdan bu derste Şimdi Lofital kuralıyla alakalı arkadaşlarım burada örnek 70'e kadar geleceğiz Yani 63. örnekten 70. örneğe kadar toplam 8 tane sevgili arkadaşlarım örnek çözeceğiz Ve bu kuralın ne olduğundan bahsedeceğiz Öncelikle ilk girişte de bahsetmek gerekirse artık limitte 0 bölü 0 belirsizliği olan soruları daha rahat bir şekilde çözebileceksin Bu bir İkinci kısımda ise bu dersin ikinci kısmında türevin geometrik yorumuna el atacağız arkadaşlarım ve türevin geometrik yorumunda da biraz yol kat etmiş olacağız Hazırsanız isterseniz abone olduysanız videoyu Beğendiyseniz dersimize geçebiliriz Sevgili arkadaşlar Hadi bakalım. Öncelikle löpital kuralı nedir? Limitte 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda çeşitli yöntemlerle bu belirsizliği ortadan kaldırıp limit değerini bir reel sayı olarak buluyorduk. İşte size farklı bir yöntem daha bu yöntemin ismi Löfital arkadaşlar. L hospital diyen de var. Ee, o konuşşuyla yapmakta da fayda var yani Löfital diye e, telaffuzu varmış x'ler a'ya yaklaşırken fx bölü gx eğer e, 0 bölü 0 oluyorsa arkadaşlarım şurası e, bakalım burada bir hatamız var. x'ler ya yaklaşırken fx bölü gx eşittir 0 bölü 0 belirsizliği ise diyelim arkadaşlarım. Şurada 0 bölü 0 var. fx bölü gx'in a'daki limiti f türev bölü g türevin a'daki limitine eşit olur diyoruz. Yani sizin burada 0 bölü 0 belirsizliği geldiğinde takdirde yapmanız gereken tek şey şunun türevini alıp şunun türevini alıp oranlayıp Limitte nereye gidiyorsa xten nereye gidiyorsa onu yerine yazmak Eğer Lüfitel bir kez daha uygulandıktan Bir kez uygulandıktan sonra Belirsizlik hala eğer giderilmediyse O zaman durmayın bir kez daha uygulayın Hiç sıkıntı yok Şimdi bakalım örnek 63 X kare eksi 25 bölü x eksi 5 Normalde nasıl yapıyorduk biz bunu X eksi 5 ile x artı 5'in çarpımıdır yukarısı diyorduk Alt tarafa x eksi 5'i yapıştırıyorduk Bunlar gider diyorduk 5'i yerine yazıyorduk Ve 10 buluyorduk Tabi bu en kısa örneklerden birisiydi çarpanlara ayırarak 0/ bölü 0 belirsizliği gidermenin en kolay yöntem en kolay sorularından birisiydi şimdi türevden çözelim bunu üst tarafın türevi 2x alt tarafın türevi 1 5'i yerine yazıyorsun onu buluyorsun Tamam bu kadar buna bakalım yine 0/ bölü 0 belirsizliği geliyor üst tarafın türevi 2x artı 2 alt tarafın türevi 1 4'ü yerine yazıyorsun cevabı 10 buluyorsun bitti Buna bakalım 64'ü yerine yazın 0 bölü 0. O halde üst tarafın türevi 1 bölü alt tarafın türevi 1 bölü 2 kök x. Ters çevirip çarparsan cevap 2 kök x olacakmış. 64'ü de x gördüğün yere yazacaksın. Böylelikle cevabın 16 gelecek. Bu kadar. Örnek 66. y eksi y kare bölü x kare eksi kare. X y kare. X'ler y'ye giderken değişkenimiz x olduğu için arkadaşlarım hemen türevini alıyorum. y'nin türevi y. y kare sabit olur değişken x'e bölü. X karenin türevi 2x. X gördüğün yere y yazarsan 1 bölü 2y'den cevap 1 bölü 2'dir diyebilirsin. Bu kadar kolaylaştırıyor işimizi L'hopital. X'ler 3'e yaklaşırken x kare 9 bölü ax artı b 6'ya eşit olduğuna göre a kere b kaçtır diye sorulmuş. Demek ki arkadaşlarım burada bakın üst taraf 0 olmasına rağmen alt taraf e, tabi sayı olsaydı eğer cevap 0 olacaktı ama 6 olmuş. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği mevcut. O halde üst tarafın türevini aldım. 2x. Alt tarafın türevini aldım. A. 3'ü yerine yazıyorum. 6 bölü A eşittir neymiş? A 6'ymış. Yani A kaçmış arkadaşlar? 1'miş. A 1 ise üst taraf x kare eksi 9'dur. Alt taraf ise x artı B'dir. 0 bölü 0 belirsizliği geliyor demiştik ısrarla. O halde x gördüğümüz yere 3'ü yerine yazdığımız zaman 3 artı B'nin 0 olması gerekiyor. B de burada eksi 3'müş. A 1 B de eksi 3 ise... Bir kere eksi 3'ü sormuş bize. Doğru cevabımız eksi 3'tür diyeceğiz. Devam. 68. örnek. fx fonksiyonunu vermiş bize. Buna göre demiş. Şu bölü şu. X'ler 2'ye giderken bu limitin sonucu kaçtır? Payda kısmında 2 yerine yazarsanız 0 geldiğini görüyorsunuz. Demek ki üst tarafta da 0 geliyor. Yani 2 yerine yazdınız. Bakın f1. Eksi f1 geldi. Hmm, o zaman ne yapacağız? Tabii ki lopital. O halde üst tarafın türevi. f türev 2x eksi 3. Çarpı içinin türevi f1 sayı olduğu için türevi 0'dır. Alt tarafın türevi 2x. 2 yerine yazıyorum. F'in türevinde 2 kere 2 4 1, 3 çıkardım. 1 çarpı 2 bölü 4. İşte bize bu sorulmuş. Şunun türevini alıp 1'i yerine yazmak kaldı sadece burayı elde edebilmek için. 2x artı 6'dır bunun türevi. x gördüğümüz yere 1 yazarsak sevgili arkadaşlarım bu da bize 8'i verir. Bak burası 8'miş. 8 kere 2 16 bölü 4'ten doğru cevabımız 4 olacaktı diyebiliriz. 69. örnek yine fx'i vermiş bize x kare artı 9x x 36 biçiminde fx bölü x küp eksi 27 x'ler 3'e giderkenki limit değeri sorulmuş bakın alt taraftan 0 geldiği için 0 bölü 0 belirsizliği meydana gelecek ki zaten 3'ü yukarıda yerine yazdığınız takdirde 9 artı 27 x 36'dan bize yine 0'ı veriyor o halde arkadaşlar ne yapacağız löpiter yani f'in türevinde x bölü 3 x kare alt tarafın türevi 3'ü yerine yazacaksın F türev 3 bölü 27 F türev 3 nedir türevini alırsınız 2x artı 9 3'ü yerine yazarsanız 15 gelir Üst taraf 15 alt taraf 27 sadeleştirirsin Bir de bir güzel 3'e böldüm 5 3'e böldüm 9 cevap 5 bölü 9 olacakmış dedik Ve Lofital ile alakalı son örneğimiz Yine f vermiş bize Limit x'ler 4'e giderken f x eksi 5 x bölü x küp eksi 12 eksi 24 demiş. Bakın 4'ü aşağıda yerine yazın. 64 eksi 40 eksi 0 geliyor. 4'ü yukarıda yerine yazarsanız f 4 oldu bakın. F 4'te 64 eksi 32 eksi 12 yapar. 64'ten 32'yi çıkardınız arkadaşlarım. 32 geldi. 32'den de 12'yi çıkardınız. 20. 20'den de 5 kere 4. 20'yi çıkardınız. Yine 0 geldi. 0 0 belirsizliği var. O halde de uygulayacağız. F türev x eksi 5. Bölü 3x kare eksi 10 dediniz. Daha sonrasında 4'ü yerine yazacaksınız. F türev 4 eksi 5 bölü 4'ün karesi 16. 3'le çarptın 48. 10 çıkardın 38 yaptı. Pekala, f türev 4'ü bulmak lazım. 3x kare eksi 8 dediniz türevine. 4'ü yerine yazarsanız 48 eksi 8'den 40 gelir. 40'tan 5'i çıkardınız ve 38'e böldünüz. Doğru cevap 35 bölü 38 olacak. Sadeleşir mi? Hayır. Cevap buymuş dedik sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii 6-7 dakikalık bir ders olmayacak bu. 145. sayfamızdan sonra arkadaşlarım devam edelim. Türevin geometrik yorumuyla. Şimdi Asıl türev burası demiştim ben size bir önceki videoda. Türevin has konuları burada. Peki neden biz bunlara has konu diyoruz? Çünkü arkadaşlarım burada artık türevi... Biraz somutlaştıracağız Somutlaştıracağız Pekala nasıl somutlaştıracağız Bu türev ne demek ee, Ben herhangi bir fonksiyonda Üzerinde herhangi bir nokta seçtiğimde Bu noktaya bir teğet falan atsam Bir dikme falan indirsem da Bir şey yapsam Acaba bunun bir türevle alakası olabilir mi Tabii ki olabilir tabii ki var İşte biz türevin geometrik yorumunda bunları ele alacağız Şimdi biraz başlangıcımızı yapalım Daha sonrasında dersi bitirip Arkasından türevin geometrik yorumunun ikinci kısmına devam edeceğiz arkadaşlar. Kalemimizi tekrardan alalım ve okumaya başlayalım. Arkadaşlar böyle bir D doğrusu varsa elimize. Ben bunun x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının teta olduğunu biliyorsam eğer. Bu D doğrusunun eğimini tanjant teta ile bulabiliyordum. Veyahut şurası kaç birim? Y0. Şurası kaç birim? X0-X birim. Ya da y sıfırı x sıfır eksi x'e bölerek elde edebiliyordum. Karşı bölü komşu ya da tanjant. Artık açı bilinmiyorsa tanjantı kullanırsın. Kenar, kenarları biliyorsan da karşı bölü komşuyu kullanırsın. Pekala. A noktası x 0'a y sıfır. Ve B noktası x 1'e y bir noktalarından geçen doğrunun eğimini biz nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Ordinatlar farkı bölü x'ler farkı. Apsisler farkı olarak eğimi bulabiliyorduk. Yine başka bir hatırlatma. Bunlar analitik geometrideki hatırlatmalar. Bunlar işimize yarayacağı için hatırlatma olarak başladık derse. X0'a Y0'dan geçen ve eğimi M olan doğrunun denklemini nasıl yazıyorduk peki? Y-Y0 eşittir. Eğim çarpı X-X0 olarak yazıyorduk. Yine bak unutmaman gereken formüllerden bir tanesi. Analitik geometride zaten sıkça karşına çıkan bir formül. Bunu yine unutma bu konuda da tamam mı? Pekala. Örnek 71 demiş. Bir de örneğimize bakalım. Pekişsin. A noktası 2'ye 5 ve B noktası eksi 1'e 3 noktalarından geçen doğrunun denklemini yaz demiş. Eğimin şart bulacağız. Eğim nasıl bulunuyordu? 3'ten 5'i çıkarın. 3 eksi 5 bölü eksi 1'den 2'yi çıkarın. Eksi 1 eksi 2. Eğim arkadaşlarım eksi 2 bölü eksi 3 yani 2 bölü 3'müş. Şimdi herhangi bir noktayı ele alalım. Mesela şu nokta <gülüyor> ve Y'den 5'i çıkarın eşittir. Eğim çarpı az önce bulmuştuk. X ile de kaşı çıkaracağız. 2'yi çıkaracağız. İşte size bizim fonksiyonumuz. Tabi burada bölü 3 kalmasını istemiyorsanız. <gülüyor> ne yapacaksınız? 3 ile çarpacaksınız. 3Y-15 eşittir. 2 parantezinde X-2 yaptı. 2 içeri dağıtırsınız. 3Y-15 eşittir. 2X-4. Artık bu şekilde de bıraksanız olur. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. 3Y-2X-11 eşittir. 0 biçimde de yazsanız olur arkadaşlarım. Sonuç olarak bu da kabul, bu da kabul, bu da kabul, bu da kabul. Hepsini kabul ediyor sistem. Bunda bir sıkıntı yok. İşte arkadaşlarım şunu unutmayın dedim. y-y0 eşittir eğim çarpı x-x0 unutmayacaksınız. Eğimin nasıl bulunduğunu unutmayacaksınız. Bir de tanjantı kullanmayı gerektiğini de çok iyi bileceksiniz. Şimdi tüm bunlardan sonra şu kısma bir bakalım. Bir fonksiyona. x eşittir a noktasından çizilen teğetin eğimi f-reva'dır. Bu cümle bizim için hayat kurtarır mı? Kurtarır. Tamam mı? Bir fonksiyona herhangi bir noktasından çekilen teğetin eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir arkadaşlarım. Bunu sakın unutmayın. Türevi eğimi eşit olacak. Örneğin x kare artı 3 x artı 2 fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyona bir noktasından bir teğet çizilsin. Bu teğetin eğimini bulmak için de f türevi 1'i bulacaksın. Türevini alıyorsun 2 x artı 3. 1'i yerine yazıyorsun 2 kere 1 artı 3'ten 5 geldi. O halde diyorsun ki türevi bulduk ya eğim 5'e eşittir diyebiliyorsun. 72. örneğimize bir bakalım isterseniz. fx eşittir 2x kare eksi 4x artı 8 çarpı x fonksiyonuna x eşittir eksi 1 apsis noktasından çizilen teğetin eğimi. Öncelikle x'i bir içeri dağıtalım. Çarpımı türevi uygulanmayacak kadar basit bir fonksiyon çünkü x. x'i içeri dağıtırsanız 2x küp eksi 4x kare artı 8x gelir. Şimdi bizim fonksiyonumuz bu. Bizden ne isteniyor? x eşittir eksi 1 apsis noktadan çekilen teğetin etin eğimi soruluyorsa f türev eksi 1 soruluyor aslına bakarsanız. O halde ben f'in türemini bulacağım önce. F türev x eşittir. 6 x kare eksi 8 x artı 8 yaptı. Buradan f türev eksi 1 istendiği için. Şurası türev. F türev eksi 1 istendiği için. X gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. 6 artı 8 artı 8. Yani benim cevabım ne olacak? 16 artı 6'dan 22 olacak. Bu da bize eğimi verir sevgili arkadaşlarım. Bakın ne bulduk? F türev eksi 1 eğimi eşit oldu. Cevap da 22 oldu. Sağ üst tarafa devam ediyoruz. 73. örnek. Böyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyona x eşittir bir abscisli noktasından çizilen teğetin eğimi soruluyor, yani f türev bir soruluyor diyebiliriz artık. Peki f'in türevini alacağım şimdi. Nasıl alacağım? İçinin türevi yani 3x kare artı 2 çarpı kök x'in türevi neydi? Ee, 2 çarpı 1 bölü 2 kök x'ti. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonu kendisi, yani x küp artı 2 kök x diyeceksiniz arkadaşlarım. 2'nin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonu kendisi. Bu f'in türevinde x. Pekala bak şimdi burada şu ikilerin gittiğini görüyorsun. Daha sonrasında da x gördüğün yere 1 yazarsan sistem çalışır. 3 artı 1 bölü 1 1 yapar. 2 çarpı karekök içerisinde 1 artı 2'den 3 yapar. Üst taraf 4 alt taraf 2 kök 3 geldi. 4'te 2'yi sadeleştirdim, 2 bölü kök 3 geldi. Burayı kök ile genişlet ki payda da irasyonel kalmasın işletirendeki kök 3 bölü 3 bize cevabı verir İşte size bu fonksiyona x eşittir 1 apsis noktadan çizilen teğetin eğimi karşımıza çıktı sevgili gençler 74 örnek yine bize böyle bir fonksiyon vermiş Bu fonksiyona x eşittir 2 apsis noktadan çizilen teğetin bu sefer denklemi soruluyor. Pekala o zaman bana eğim lazım önce eğimi ben nasıl bulacağım f türev 2 ile bulacağım arkadaşlar. İse f türev x'i önce bulalım f türev x 2x 2'dir f türev 2 ise Sevgili arkadaşlarım 2 kere 2 2'den 2'dir yani eğim kaçmış 2 Pekala hangi noktadan çizilen teğ etti x= 2 Yani ben bu fonksiyonun üzerindeki bir noktanın apsiinin 2 olduğunu biliyorum ordinatını bilmiyorum bunu nasıl bulacağım 2 fonksiyonda yerine yazacağım Tabii ki yerine yazarsanız 4 eksi 4 artı 3 gelir yani 3 gelir arkadaşlar 2-3 noktasından geçen ve eğimi 2 olan fonksiyonun şimdi denklemini yazacağız. Şöyle ki y-3 bakın y'den 3'ü çıkardım. Eğim çarpı x-2 tamam. Y eşittir diyelim artık 2x-4 x-3'ü de bu tarafa atarsanız artı 3 gelir. Yani y eşittir 2x-1 sevgili arkadaşlarım benim bu teyitimin denklemi olmuş oldu. 75. örnekteyim yukarıda f fonksiyonu ve bu fonksiyona x eşittir a apsisli noktasından çizilen teğet doğrusu olan Gx verilmiş. Buna göre f türev a eksi g3 kaçtır diye soruluyor. f türev a demek ne demek Fonksiyonu a noktasından çizilen teğetin eğimi demek. Zaten teğet gx işte bu gx'in eğimi soruluyor. Burada bize çok güzel bir şey vermiş açıyı vermiş. O halde bu gx'in eğimi sevgili arkadaşlarım yani g türev a demek, F türev A, özür dilerim. F türev A demek. Ne demekmiş? Eğim yani tanjant 30'a eşit olacak. Peki tanjant 30 derece kaçtı? Sevgili arkadaşlarım 1 bölü köküçtü. Yani köküç bölü 3'tü. Pekala bak burası köküç bölü 3'müş. Eksi bir de G3 lazım bize. Peki ben G3'ü nasıl bulurum? Şu şekilde buluruz. Arkadaşlarım benim GX doğrumun eğimi köküç bölü 3 olduğundan Kök 3 bölü 3x dedim. 2'yi yerine yazdığım zaman sıfırdan geçiyormuş bak. Yaz 2'yi burada yerine 2 kök 3 bölü 3. Tamam. Bunu sıfıra eşit olması için bir de 2 kök 3 bölü 3'ü çıkarmam gerekiyor. Yani o zaman benim bu g x'im ne olmuş oldu? Kök 3 bölü 3x eksi 2 kök 3 bölü 3 olmuş oldu. Pekala Artık g biliyoruz. Bizden ne isteniyor? G 3. 3'ü yerine yazacağız. Ben burada 3'ü yerine yazarsam 3'ler gider. Burada sadece kök 3 kaldı. 3 kere köküç, 3 köküç, 2 köküç çıkardınız, köküç bölü alt kısımda 3 kaldı, köküç bölü 3'ten köküç bölü 3'ü çıkarırsanız da doğru cevabın 0 olması gerektiğini görebilirsiniz. 76. örnek. fx'i vermiş bize, 2x küp 6x kare artı ax artı 2 biçiminde, x eşittir 2 apsis noktasından çizilen teğet doğrusu x ekseni ile pozitif yönlü 45 derecelik açı yapıyor. 45 derecelik açı yapıyorsa hemen eğimini buluruz. Tanjant 45 derece 1 olduğundan ve x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğet dediğine göre bunun eğimi f türevi 2'dir. Demek ki f türevi 2 1'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bizden istenen f a. Arkadaşlarım ben f'in türevinde 2'yi bildiğim için öncelikle şu kısmından yararlanarak f'in türevini bir bulalım. F'in türevinde x eşittir. Buranın türevini alıyorum. 6x kare eksi 12x artı a'dır dedim. Buradan f türev 2 eşittir. 24 eksi 24 artı a yapar. Bu da kaçmış? 1'miş. O halde artı 24 eksi 24 artık birbirini götürecek. Ve son olarak diyeceğim ki... ...f türev 2 yani a 1 ise a 1'dir. Çok güzel. Bizden ne isteniyor o zaman? F 1 isteniyor değil mi? Pekala f 1'i nasıl bulacağım? Tabii ki şurada yerine yazarak. F 1 eşittir. 1'in küpü 1 olduğu için 2... 1'in karesi 1 olduğu için eksi 6. 1 kere a a'ydı. A da 1'di. Ve son olarak artı 2 diyeceğiz sevgili gençler. 2 artı 2 4 yapar. Bir daha 5 beş yapar. 5'ten 6'yı çıkardınız. Bunun kaç olduğunu gördünüz. Eksi 1 olduğunu gördünüz. Doğru cevabımız buydu dedik sevgili arkadaşlarım. Evet. Valla gayet güzel verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise devam edeceğiz arkadaşlarım. 147. sayfamıza bir sayfayı daha tükettik. Böylelikle kitabın da %75'ine yakın kısmını bitirdik fiziki anlamda. Evet. 77. FX fonksiyonu bize vermiş. Bu. Bu fonksiyonun üzerinde bir A noktasından çizilen TET'i buymuş. Hadi buna paralelmiş. He, paralel doğruların eğimleri eşitti. Pekala. Buna göre A noktasının koordinatları toplamı. Şimdi paralel doğruların eğimleri eşitse bunun, bu doğrunun eğimi kaç arkadaşlar 2. Bunun baş kat sayısı eğimi veriyordu değil mi? Ya da sen bunun direkt türevini alarak da eğimini bulabilirsin. Ha türevi öğrendin artık. Peki eğiminin 2 olduğunu biliyoruz. Peki ben şunu soruyorum. Ya bu a noktasının eğer apsisi k ise örnek veriyorum. Bu k noktasından çizilen teğetin eğimi 2 ise şunu söyleyebilir miyim? F türev k eşittir 2 ymiş. E tamam o zaman gel güzel kardeşim. Biz bunun türevini bir bulalım. F türev x eşittir 2x eksi 8. Demek ki F türev k kaçmış? 2'ymiş. Yani F türev k'yı şurada yerine yazarsanız 2k eksi 8 yapar. Bu da 2 ise. 2k eşittir 10 gelir. K da buradan arkadaşlarım 5 gelecektir. A noktasının koordinatlarından olan k yani absiz şurası neymiş arkadaşlar? 5'miş. Virgül. Ordinatını nasıl bulacağım ben bunun peki? Tabii ki götürüp 5'i yerine yazacağım. Bu kadar basit. 25 eksi 40 artı 4 diyeceğim. Bak burası eksi 15. 4 eklerse eksi 11 gelir. Demek ki bunun ordinatı da eksi 11'miş. Koordinatları toplamı sorulmuş. Yani 5 ile eksi 11'in toplamı isteniyor bizden. Doğru cevabımız eksi 6'nın ta kendisidir dedik. 78. örnek. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği ve x eşittir 1 absisli noktadan çizilen teğet doğrusu verilmiş. Bakın arkadaşlarım x eşittir 1'den bir teğet çizilmiş mavi teğet. Fx ise kırmızı olarak gösterilmiş bize. Ve bir de hx fonksiyonu oluşturmuş. Bu fonksiyon 3x kare çarpı fx eksi 1 imiş. Ve bu fonksiyona x eşittir 2 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi soruluyor. Yani arkadaşlarım x eşittir 2'yi şunun türevini aldıktan sonra yerine yaz diyor. Ne sorulmuş? H'ın türevinde 2 sorulmuş arkadaşlar. Pekala o zaman önce h'ın türevi lazım tabi ki. H türev x'i bulalım ama nasıl bulacağız? Birinci fonksiyon ve ikinci fonksiyon diye ayıracağız. Çarpımın türevi uygulayacağız. Buna bir buna 2 derseniz. Birincinin türevi 6x çarpı ikincinin aynısı. Artı birincinin aynısı 3x kare. ikincinin türevi f türevi x eksi 1. İçinin türevi 1 olduğu için yazmadım. Bizden istenen h türev 2 idi arkadaşlar. Yerine yazalım. 12 çarpı f1 artı burası da 12 yapar. Çarpı f türev 1 dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi şu an h türev 2'yi bulabilmem adına f 1'i ve f türev 1'i de bulmam gerekiyor. Peki bulmaya çalışalım. Arkadaşlarım nasıl bulacağız bunu? Şöyle. Öncelikle f 1 dediğimiz şey k'ya eşitmiş. Yani burası 12k artı f türev 1. F türev 1'i nasıl bulacağım? Şurası k değil mi? Evet. Şurası kaç? E hocam burası da 2, k bölü 2 karşı bölü komşu ama burada azalan olduğu için eğim negatiftir. Yani burası eksi k bölü 2 olacak. O halde ben şuraya eksi diyeyim. 12 ile eksi k bölü 2'yi çarparsanız 6 bölü k gelecektir. Pardon özür dilerim. 6 k gelecektir. 12 k'dan 6 k'yı çıkardınız. Cevap ne geldi? 6 k. İyi hoş güzel de k ne? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. Şöyle Hemen dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni. Bak güzel kardeşim. Şurada bir üçgenin var senin. Şuradaki üçgen. Ve burada da bir üçgen var. Bu üçgenler benzer üçgenler olmak zorunda. Çünkü eğimleri aynı. Pekala Şurası kaç birim? Bir, burası iki. 1 burası 2. 1'e 2 oranı var. Şurası ne? 6-k. Şurası kaç? K. 6-k'nın k'ya oranı 1'e 2 oranı varmış dedik. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz? Şöyle içler dışlar yapacağız. 12-2k. Eşittir k'ymış 12 eşittir 3k K eşittir 4 diyeceğiz K 4 bulduk ya getirip yerine yazacaksın 6 kere 4 bize cevabı verir Doğru cevabımız 24 olacakmış sevgili arkadaşlarım Evet 78. örneğimizi bitirdik Ve artık derleyici toparlayıcı bir nota ihtiyacımız var Öğrendiklerimiz dallanıp budaklanmadan bir tekrar etmekte fayda var Y eşittir MX artı N doğrusal fonksiyonunun eğimi sabit ve M'dir yani arkadaşlarım bunun türevi buysa bunun türevini al m o zaman eğim de m'dir diyoruz tamam a x artı b y artı c eşit 0 olduğundan eğim eksi b bölü eksi a bölü a'dır eksi a bölü b'dir neden çünkü burada y'yi yalnız bırakın bakın b y eşittir eksi a x eksi c mi olur? Daha sonrasında y eşittir eksi a x eksi c bölü b mi olur? Bunun türemini alırsan ne gelir? Bak x'in katsayısı eksi a bölü b gelir. İşte eğim eksi a bölü b'dir mantığı buradan geliyor. Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı eğer teta ise bu doğrunun eğimine biz tanjant teta diyorduk. Eğim tanjant veriyor bize eğimi bu sefer. X0'a Y0 ve X1'e Y1 noktalarından geçen doğrunun eğimi Y1-Y0 bölü X1-X0'dır arkadaşlarım. Aynı zamanda iki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşit iken iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani şunu şuraya atarsan d 1 yani D1'in eğimi çarpı D2'nin eğimi eşittir eksi 1'i vermek zorundadır. Ve son olarak x0'a y0'dan geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemini nasıl buluyorduk unutmayın demiştim. y-y0 eşittir eğim çarpı x-x0 biçiminde bulunacak sevgili gençler. Evet şimdi arkadaşlarım şuradaki iki sorumuzu da çözelim. Şuradaki notta dersimizi bırakacağız. Sizi salacağım artık. Tamam. Şimdi bakalım 79. örnek. Bu eğrinin yatay eksene paralel olan teğetlerinin eğriye değen noktalarının apsisleri toplamını bul demiş. o. neler neler diyor. Bak. Şimdi bu bir eğri. Şu sallıyorum. Mesela böyle bir eğri varmış, tamam mı? Şu x y ekseni, şu da x ekseni. Yatay eksen dediği şey ne? x ekseni. Yatay eksen diyor ya o x ekseni. Peki, bu eğrinin yatay eksene paralel olan eğimleri de birisi şuradadır, öteki şuradadır. Bak paralel, gördün mü? Bak paralel. İşte arkadaşlarım, bunların eğriye değdikleri noktaların diyor apsislerinin toplamı istenmiş bizden. Bu ne demek? Eğer ki x eksenine paralelse buradaki doğrular eğimleri söyle. X eksenine paralel olan eğimleri, x eksenine paralel olan doğruların eğimleri neydi? Sıfırdı değil mi? Çok güzel O zaman ben f'in türevini 0 yapan noktaları arıyorum demektir bu Çok güzel F'in türevini nasıl bulacağım E türev alacağım bildiğin türev Al bakayım 3'ü başa attın 3'ler gitti 2x kare 2'yi başa attın 2'ler gitti Eksi x 4x'in türevi 4 Eksi 5'in türevi 0 Bak ben bunu 0 yapan apsislerin toplamını mı istiyorum Artık bu çok basit bu artık bizim için bir ikinci dereceden denklemdir güzel kardeşim. İkinci dereceden denklemin köklerinin toplamı isteniyor aslına bakarsan. Kökler toplamını da ben eksi b bölü a ile bulurum. Eksi b bölü a'mız burada 1 bölü 2'dir. O halde cevabımız da 1 bölü 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam. Örnek 80. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre gx eşittir x çarpı fx fonksiyonu için. Bak fx'in grafiği veriliyor. Sonra ayrı bir fonksiyon tanımlıyor gx. Ama onun içinde de yine fx'i kullanıyor. x çarpı fx fonksiyonu için. Bu gx fonksiyonuna x eşittir eksi 2 ve 3 noktalarından çizilen teyitlerin eğimleri toplamı isteniyor. Yani bu ne demek? G'nin türevinde eksi 2 ile g'nin türevinde 3'ün toplamı isteniyor bizden demek. Peki ben g'nin türevini bulabilir miyim? Pek tabi bulurum. Yani o kadar matematikçiyiz. Sen de o kadar matematik öğrendin. İkimiz de buluruz bence. G türev x. Hadi şunu türevini alalım. Bak burada ne var? Çarpımın türevi var. Şuna 1 buna 2 derseniz. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikincinin aynısı. Artı birinci bu sefer. Aynı ikincinin türevi dedik. Yani g türev x buymuş. Şuradaki biri silmekte fayda var. Bir işe yaramayacak çünkü. Pekala. Şimdi bizden istenen g türev 2 ile g türev 3 ya g türev eksi 2 bir bakalım hadi bu ne demektir f 2 2 çarpı f türev 2 demektir sağdaki de yani g türev 3 de şu demektir f 3 artı 3 çarpı f türev 3 demektir şimdi benim ihtiyacım olan şeyler f 2 f 3 f türev eksi 2 ve f türev 3 arkadaşlar ihtiyaçlarımız bunlar peki bu ihtiyaçlara karşılık verecek mi bakalım yukarıdaki grafik daha onu hiç kullanmadık çünkü F 2. Bak verdi. 2 nereye gitmiş? 4'e gitmiş. O halde yazıyorum. 4 eksi 2 çarpı f türev 2. Ya güzel kardeşim. Diyor ki bu f türev eksi 2 demek ne demek? Bu fonksiyona 2 apsis noktan çizilen teğet var ya bak şurası. Bunun eğimi demek. Bu x 80'in paralel olduğu için eğimi 0'dır. O halde hayırlı olsun. Şurası 0'mış. 2 kere 0 dediniz. Yani cevap ne geldi? Buradan 4. Şimdi f 3 lazım. F 3'ü de vermiş bize. Bak 2'ymiş. Mis. 2 artı 3 çarpı f türev 3. Yani bu fonksiyona 3 absis noktadan çekilen teğetin eğimi. E bu teğetin eğimi de sevgili arkadaşlarım. Göründüğü üzere x eksenine paralel olduğu için 0 olacak. 3 kere 0'dan orası da 0 gelecek ve burası da 2 olacak. E bunları topla demiş. Demek ki 4 ile 2'nin toplamı bize 6'yı verecek. Cevabımız da 6 olacak. Evet valla gene iyi çalıştığımız bir gündü arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ciddi anlamda eğer şu konuları. Benden dinleyip de anlamayan varsa ben kusuru yine kendimde ararım. Sizde değil kendimde ararım. Çünkü arkadaşlar hani bu konuları aşırı derecede severek anlatıyorum. Ama tabi ki illaki her öğrenciye hitap edemem. Ama bence anlaşılır bir şekilde neyin nereden geldiğini e, anlatarak size bu konuları aktardığım için. Sevgili gençler çayım da soğumuş mu? Soğumuş biraz. Bence sevgili arkadaşlarım Anlıyorsundur diye tahmin ediyorum Lütfen yorum kısmını boş bırakmayın Videolara giriyorum Bazen 2 gün önce yayınladığım videonun altında 2 tane yorum oluyor Bu beni üzüyor Yani 700-800 kişi izlemiş 2 kişi yorum yapmış Lütfen arkadaşlarım biraz yorum yaparsanız Ben de kim hangi konuda nasıl anlamış Anlamış mı anlamamış mı bunun değerlendirmesini kendi içimde yaparsam çünkü şu an yeni kitaplar yazıyorum da. Bu yeni kitapları yazarken en azından sizin tepkilerinize göre o kitap da şekillenecek çünkü. Dolayısıyla arkadaşlarım lütfen bana yardımcı olursanız destek olursanız sevinirim. Tekrar ediyorum şu an kanalda kanaldaki videoları 10 kişi izliyorsa bu 10 kişinin 8'i abone değil. Sadece ikisi abone yani %20 oranında aboneler izliyor. Beni izleyenlerin %80'i abone değil arkadaşlarım bundan kaynaklı da abone olup beni bu konuda şevklendirirseniz çok mutlu olurum diyelim ve artık vedalaşalım ama bu ders için sadece tamam mı asıl vedalaşmamız Haziran'da olacak tamam mı ciddi anlamda vedalaşacağız tam vedalaşmak istemiyorsan o ayrı abonelikten çıkmazsın ara sıra bildirim geldiği zaman girersin yorum atarsın onlara da cevap veriyorum ben Öğrenci buluşmaları falan yaparsak böyle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de falan bir şekilde e, işimize yarayabilir yani. Evet, asıl vedalaşma Haziran'da olacak dedik ama şimdilik bu video için hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.